Mr. Prime Minister, uh, we, I, I, I would apologize for Prime Minister Erdogan. One minute, one minute. Uh, one minute, one minute. Well, you know, one minute, one minute. Okay. one minute. The, but, but I'm going to hold you to the one minute, please. <clears throat> Sayin Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Reis ya. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması <gülüyor> Perez de böyle döndü <gülüyor> Bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Burada çok sağlam posta koyuluyor. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri... Bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak Anladım. öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir. we, can't start, we bir, can't start the debate again. Please bir, we just don't bir, have time. Excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin. Bir, With, with, Tevrat, with, with, with, with Tevrat, apologies, we really we really do need to get people to dinner. Ki, Tevrat, maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilat, Azemoni, İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında. İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Aydın devlet vasfını kazandığını belirtiyor. You, teşekkür ediyorum. Host, içinde, benim için de bundan böyle elini kolunu bundan indir. Böyle, Davos bitmiştir. Daha da böyle bilesiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu. 12 dakika konuştunuz. Olmaz. Me, um, Peres Şaşkın. To our to our host uh, Prime Minister du, du, uh, Ladies Professor Schwab.